Bir gün babam diyor ki, babam kendi anlatıyor. Biz diyor camide hoca bize Elif Bey'e dersi verirken diyor, köyün öğretmeniyle, o zaman eğitmen diyor, onunla kaymakam çıka geldi ve caminin önüne hepimizi çağırdılar, hocayı da çağırdılar diyor. Ne okuyordunuz içeride? Şu, getirin bakın onları, minderlerin altına sakladınız diyor. Elif Bey'leri getirdik, oraya koyduk. Onları yaktı, Kur'an okumak yasaklamışlar. Geçmişte isterdim ki İslam'ı daha o zaman öğrenmiş olsaydım küçük yaşlarda daha bir başka olur diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Bazen yatağa yattığımda düşünüyorum da. Parkta gençlere soruyorum. Ya diyorum, gelin biraz dininizi öğrenin. Ya maladay diyorlar şimdi din zamanı mı ya diyorlar. Bir saat sonra bir dedim etrafımda bir sürü insanlar var ciri çıplak Bir de baktım bir kadın soyunmuş mayolu cirplak. etrafımda utandım Bak mesela diyorum güzelliğin zıttı ne diyorum Güzelliğin zıttı çirkinliktir Aklın zıttı ne? Aklın zıttı delidir diyorlar Peki Allah'ın zıttı ne biliyor musun? Allah'ın zıttı tağuttur Tağutu reddetmen lazım Siz bunu reddediyor mu? Yok tağut nedir diyor bazıları alay ediyor bilmiyor Dünya cehenneme koşuyor, ateşe koşuyor. Siz kurtulun, gelin diyorum. Ya diyorlar, Mola'da o kadar insan delidir, sen mi akıllısın diyorlar. E ne yapacağım bu gençle? Düşün. Bir tarihatta dedim ki, Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz. Anlamını bir açıklayın, anlamını diyorlar. Hocalar bilir, şeyhler bilir, siz bilemezsiniz. Siz yalnız söyleyin. Allah Allah! Tarihattaki bir grup insan diğerlerini sömürüyor, şeyhler saltanat giriyor, bütün kadar ona hizmet ediyor, el pençe duruyor. Peygamber bile peygamberken kendine el pençe durmasını asla kabul etmiyor. Bir altı ay sonra o tarikatını bıraktım. beni tarikatına geçtim. Şimdi ben İslam'a yöneldim. Aşağı yukarı bir sene gitmedim tarikatlara. Sonra hoca beni gördü. Dedi niye gelmiyorsun falan hocam dedim. La ilahe anlamını sorabilir miyim dedim. Ailem beni terk etti gitti. Adam dedi ki bana, sen şimdiye kadar la ilahe illallah diyende de anlamı nedir dedi. Ben de Allah birdir, ondan başka Allah yok dedim. Bu kadar mı biliyorsun dedi, evet bu kadar biliyorum dedim. Yanlış biliyorum dedi. Bir daha okudum, bir daha oldum bir daha okudum, bir daha okudum ve ezberledim. Bak tam 37 senedir ezberimde. Eyvah! Benim hayatım şimdiye kadar boş geçmiş. Ben Müşrik olarak yaşamışım. Ben namaz kıldım, oruç tuttum, cekat verdim, hacca gittim, hayranat yaptım, köyüme mescit yaptırdım, dağdan su getirdim, keşme yaptım, köyme yol yaptırdım, bir sürü çocuklara Kur'an okuttum. Eğer insanlar akıllarını kullansalar, Türkiye böyle olmaz. Türkiye dünyaya var ya meydan oku. Türkiye dünyaya meydan okur ama Türkiye ne yaptılar demokrasiyle aynı Avrupalılar gibi uyumlaştılar.